Sevgili çocuklar, Arapça 8. sınıf derslerini bugünkü bölümde 6. ünite sayfa 184 alıştırma 3 Elveda'u lil asdikay Elveda'u lil asdikay Arkadaşlara veda Elveda'u, vedalaşma Dil arkadaşlar, arkadaşlar için vedalaşma. Başlığımız istemi' ilel hivari istemi' ilel hivari ve iqra'hü sonra k'tübhü fi defterike. İstemi' ilel hivari alıştırmayı, karşılığı konuşmayı dinle, istemi' dinle ve k'ra'hü ve onu oku sonra üktübhü fi defteri ki bakın ekra öktü istemiyor bu dinleme yapılması gerektiğini ifade ediyor Semra Recep ve Nurhan Hakan karşılıklı sohbet ediyorlar bunu tekrar okuyalım geçen videomuzda okumuştuk ama tekrarlayıp Alıştırmaları yapalım sevgili çocuklar. Hazır mısınız? Ya esdikayı, Semra diyor ki ya esdikayı, arkadaşlarım, lekatte teharrajna, mezun olduk. Fil mütevasıtatı, ortaokulda mezun olduk. Ve senel tehiku ve iltihak edeceğiz, kaydolacağız. Bir seneviyyeti muhtelifetin. Değişik liselere. Yani ortaokulda mezun olduk. Değişik liselere ne yapacağız? Kaydolacağız. Ve ene müteessifetün. Cidden. Ve ene müteessifetün. Müteessif. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Bir sebebi intihayın medreseti. Okulun sonlanmasıyla ilgili. Okulun neticelenmesinden dolayı ben müteessifim. Üzgünüm. Ve sen Rıcep, sen Rıcep, ne hissini duyuyorsun? Diyorlar Nader, Rıcep, sen diyorlar. Ve sen Rıcep, ben mutasavvıfım çok. Sabahın sonunda, sabahın sonunda, sabahın sonunda, sabahın sonunda, sabahın sonunda, sabahın sonunda, sabahın sonunda, sabahın sonunda, sabahın Çünkü ben tu seevatin Ceminetin güzel yıllar geçirdim kabayı geçirdim seevatin Cemminetin güzel yıllar me azlık arkadaşlarla birlikte el şu anda ele han bak ve ayrılık zamanı geldi şu anda ayrılma zamanı geldi ilk yazdık arkadaşlar için ve ve bundan dolayı seltehiku <gülüyor> ileykum Pardon, seşte ku Sizi özleyeceğim. Ve ila medreseti ve okulumu da özleyeceğim. Ve okulumu da ne yapacağım? Özleyeceğim diyorum. Evet. Nurhan diyor ki ve ene eydan ve ele eydan, ben de, eydan deda, de se eştâku ileyküm cemî'an, hepinizi özleyeceğim, se eştâku özleyeceğim, ileyküm sizleri cemî'an hepinizi. Lienne, çünkü ledeyne vardır, bizim vardır, zikreyâtin cemîlete, zikreyâtin cemîlete, çünkü bizlerin güzel anılarımız vardır. Hakan diyor ki: "Enti ala hak, sen haklısın." Enti nurhada diyor "ala hakkin. Haklısın ala hak. Ana ala hak ben haklıyım. Enti ala hak sen haklısın. Nahnu ala hak biz haklıyız. Senet zekru asdiqa'ana. Dostlarımızı hatırlayacağız, anacağız bihazih zikreyatil cemileti bu güzel anılarla arkadaşlarımızı hatırlayacağız Kenan diyor ki enâ la uhibbu ben sevmiyorum kelimetel veda'il el aslikayı dostlar için veda kelimesini vedalaşmak kelimesini ben sevmiyorum velizelike ve bundan dolayı seysbihu olacak al asdiqai sa'ban li bundan dolayı arkadaşlarla vedalaşma benim için zor olacak sa'ban li ya ben vedalaşmayı sevmiyorum diyor arkadaşlarımla vedalaşmayı bu nedenle benim için zor olacak Semra'da diyor ki La teqla ya sadiqi La teqla La teqla ya sadiqi Kaygılanma arkadaşım dostum Senepka Kalacağız Azdiqa'u el ebed Ebede kadar Arkadaş dost kalacağız Heyye Heyyenel takip Haydi çekelim, varan resim çekelim, lil ve dahi, cemiyen. Haydi vedalaşma için topluca resim çekelim. Evet, sayfa 185. 186'da sevgili çocuklar, bu parçayı defalarca okuma imkanına sahipsiniz ya da okuduğunuzu takip etme, tekrar etme, tekrar edebilirsiniz sevgili çocuklar. Tekrar o ve valken 180. Öyle diyorlar. اجب عن الأسئلة الآتية حسب الحوار اجب عن الأسئلة حسب الحوار في أي مدرسة تخرج الطلاب في أي مدرسة تخرج الطلاب تخرج الطلاب, تخرج الطلاب في مدرسة المتوسطة تخرج at-tullabu fi madrasatin mutawassitah. Oku oranjder ortaokulun mezkunu. Madrasat al-ibtidaiyah ikul madrasat al-mutawassitah ortogon, al-sanawiyyah tö lise. Limadha kanat Samra muta'assifah? bakıyoruz. Diyor ki بسبب انتهاء المدرسة سمراء متأسفة بسبب بسبب انتهاء المدرسة وقلن صنعار مسيلة دندلاي أجبنم السؤال الثالث هل وداع الأصدقاء صعب أم سهل هل وداع الأصدقاء sabun emssehlün arkadaşların vedalaşması zor mu yoksa kolay mı bu ve devamlı sabun cidden bu ve devam sabun cidden Evet gerçekten zor diyoruz arkadaşların vedalaşması Mer kalken Han hanil ve de ile قال كن عن الوداع للأصدقاء أنا لا أحب كلمة الوداع أنا لا أحب كلمة الوداع للأصدقاء ولذلك سيصبح وداع الأصدقاء صعبا لي. Ben diyor arkadaşlarla vedalaşmak kelimesini sevmiyorum. Bunun için zor olacak. The exercise five fill Sevgili çocuklar, imle, doldur. El fikratel etiyete gelen boşluğu. Cümleyi ya da boşluğu doldur. Müsteinen bil kelimeti. Kelimelerden yardım alarak. Fil kaimeti listedeki kelimelerden yardım alarak. Fil kaimeti listede demek. Kaimetü ta'an yemek listesi. Kaimetü'l kütüb kitap listesi, kaimetul amel, iş listesi, kaimetul duruz, el mevat, ders listesi vs. كما في المثال كما في المثال misalda olduğu gibi كما فعلنا yaptığımız gibi كما أكلنا yediğimiz gibi كما قلنا dediğimiz gibi sonra onu oku ve emmmel mani ve manalarını öğren Li en nei Çünkü ben hazinin üzgünüm elvede vedalaşma medreseti okulum Se işte ku özleyeceğim Ene hazinin cidden bakın bir bir. لأنني قضيت سنوات جميلة مع الأصدقاء. الآن حان وقت الوداع للأصدقاء. ولذلك ولذلك سأشتاق إليكم. Sehastuğu ve ila Ve ila sevgili çocuklar Evet. Bunu siz defterinize yazın tabi lütfen. Ben ekrandan ancak böyle yapabiliyorum sizin için ama siz deftere yazınız. Yazmak öğrenmenin önemli bir faktörüdür çocuklar. Elinize alıştırın. Elinizi ne yapın? Alıştırın. Sayfa 186'ya bakalım. Sıyl beynel mecmu'ateyni. İki grup arasını eşleştir diyor. Keme fil misali. Yani müfred ile cemin. Biliyorsunuz isimler sayı bakımından sevgili çocuklar. Üç başlık altında incelenir. Yalın hale müfret diyoruz. İkil hale müsenne diyoruz. Çoğul hale lerler haline de cemî diyoruz. Bakın seeviyeül lise seeviye tüm liselertalivu öğrenci Tulavın öğrenciler senet yıl sene yıllar Sadıkkun dost azdıkaun dostlar medresetün okul, mederisün okullar, hatibun, hatip, konuşma yapan, hutaba nedir sevgili arkadaşlar? Hatipler. Bakın, burada isimlerde sevgili 8. sınıf öğrencileri, cemi, iki kısmı ayrılıyor. Kurallı çokluk, Kuralsız çokluk, kurallı çokluk, müfret kelimenin sonuna harf ekleyerek yaptığımız çoğuldur, çoğul çeşididir. Müfretteki yapısına dokunmadan yapıyoruz. Ona Cemim Zekker Salim ve Cemime Ne Salim denir Arapçada. Ama müfretteki yapısı bozularak elde edilen çoğula örneğimizde görüldüğü gibi, ona da cem'i teksir diyoruz. Cem'i teksir. Kırık çokluk yani. kuralsız çokluk. Mesela sadîkun asdıkâ. Hatîbun hutabâ. Medresetün medarisü. Tâlibun tullâbün. Sene seneviyetün seneviyâtün. Senetün senevâtün. Dikkat edersiniz. Hepsinin müfreddeki yapısı ne yapılmış sevgili Sekin öğrencileri Hepsinin müfreddeki yapısı bozulmuş. Bunun kuralı yok, kuralsız. Nasıl öğreneceğiz? Ya sözcüklerde isimleri öğrenirken orada C harfi var. Yani C, Cemin'in çoğulu. Hemen müfredin yanına bir de Cem'in yazarla veya hocalarımızdan dinleyerek çünkü Semai'dir. Semai kuralsız, yani işiterek öğrenilen bilgiler demektir. Evet. Yedinci alıştırma sevgili çocuklar. İstemi'ylel-hivari diyalog dinle ve, kra ve oku ve onu oku ثümme teemmel me'anihi sonra anlamını öğren vektübü fi defterike ve defterine ya es-sadakatuhu dostluk Yasemin Mine Yasemin, Mine, yine Yasemin karşılıklı konuşuyorlar. Bakın burada, ne yapmışlar? Evet, sarılmışlar dostlar, gülerek. Evet, kem uhibbuki, ne kadar seni seviyorum, ya sadikati, dostum, seni ne kadar seviyorum, sadikun, erkek dost. Sadikati bayan dost. Ya dost burada arkadaş. Şimdi biraz ilerisi. Her dost arkadaştır ama her arkadaş dost olmayabilir. Fe anti sadikatil muhlisati. Sen benim samimi arkadaşımsın. Dostumsun nerede? Fil medreseti. Okuldaki samimi dostumsun sen. Mine diyor ki ve anti ay ya sadiikati sen de öylesin dostum leki mekanatun senin için bir yer vardır hasaten özel bir yer vardır fi kalbi kalbimde özel bir yer vardır senin için ma ejmelu sadaqati baynena ma ejmelu ma ejmelu ne kadar güzel es sadaqatu baynena Aramızdaki dostluk ne güzel, beynini aramızda. Ve anti misle uhti, sen kız kardeşim gibisin. Hasan'la elde ettik, neyi elde ettik? Şehadet'e, diplomayı, el medreseti, okul diplomasını, el mütevasıttı. Ortaokul diplomasını elde ettik. Ve lakin iltihak ne, fakat iltihak ettik, yani kaydolduk bi sene bi faneviyyatin muhtelifete muhtelif etin muhtelif liselere kaydolduk naam, naam hâsa sahihun yine diyor ki ebed bu doğru la nakta'ul alâkati ebeden alakayı, ilişkiyi ebeden kesmeyeceğiz diyor la nakta, kata yakta'u kesmek La nakta kesmeyeceğiz diyor. İlişkileri ebeden kesmeyeceğiz. Yasemin de diyor ki inşallah haydi gidelim haydi gidelim ila al-asdiqa dostlara bilvedaain vedalaşmak için. Sevgili Ortaokul 8. sınıf öğrencileri bu videomuza burada sona eriyor. Bir sonraki videomuza kaldığımız yerden konuları sizin için işlemeye devam edeceğiz. Umarım ki faydalı oluyoruz. Eğer işlediğimiz konuları siz dikkatlice takip eder ve çalışırsanız İnanıyorum ki yüksek başarı sizin avuçlarınızın içinde olacaktır. Hepiniz esen kalın videolarımızı beğendiğiniz takdirde abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi de unutmayınız lütfen.